Şimdi, Laplace dönüşümünün ilginç ve faydalı özelliklerinin üzerinden geçmek için güzel bir zaman. İlk olarak lineer işlemci olduğunu gösteriyoruz. Bunun, bunun anlamı nedir? İki fonksiyonun ağırlıklı toplamının Laplace dönüşümünü aldığımızı düşünelim. Bir sabit c1 çarpı birinci fonksiyon ft artı başka bir sabit, bir başka sabit c2 çarpı ikinci fonksiyon gt. Laplace dönüşümünün tanımına göre sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı Laplace dönüşümünü aldığımız fonksiyon yani c1 yani çarpı c1 ft artı c2 gt sanıyorum bunun nereye gittiğini görüyorsunuz dt'nin dt'nin has olmayan integrali. Sıfırdan sonsuza bir integral üzeri eksi st'yi dağıtalım. Bu neye eşit? Bu eşittir c 1 e üzeri eksi ct ft artı c 2 e üzeri eksi gt Tamamı çarpı dt. Ve integralin özelliklerine göre, bunu iki integrale bölebiliriz, öyle değil mi? İki fonksiyonun toplamının integrali integrallerin toplamına eşit. Bunlar sabit. Yani bu eşittir c 1 çarpı 0'dan sonsuza e üzeri eksi st çarpı ft dt'nin integrali, artı c2 çarpı 0'dan sonsuza, e üzeri eksi st gt dt'nin integrali. Çok uzun bir yoldan şunu demiş oluyoruz, bu nedir? Bu, ft'nin Laplace dönüşümü, bu da gt'nin Laplace dönüşümü. Yani, bu eşittir c1 çarpı ft'nin Laplace dönüşümü, artı c2 çarpı gt'nin Laplace dönüşümü. Böylece Laplace dönüşümünün bir lineer işlemci olduğunu göstermiş olduk, öyle değil mi? Bunun Laplace dönüşümü şuna eşit. Aslında toplama işlemini ve sabitleri ayırabiliyor ve bu şekilde Laplace dönüşümünü alabiliyoruz. Bu bilinmesi faydalı bir şey ve böyle olduğunu tahmin ettiğinizi düşünüyorum sizinle. Ama şimdi eminsiniz. Şimdi ise daha da ilginç bir şey yapacağız. Daha da ilginç bir şey. Bu Laplace dönüşümlerinin neden diferansiyel denklem çözümünde çok faydalı olduğunun ipucunu verecek bize. Diyelim ki f üssü t'nin Laplace dönüşümünü bulmak istiyorum. Bir f t fonksiyonum var, türevini alıyorum ve sonra da bunun Laplace dönüşümünü bulmak istiyorum. Fonksiyonun ve türevinin Laplace dönüşümleri arasında bir bağıntı bulmaya çalışalım. Burada kısmi integral kullanacağız. Öncelikle bunun ne olduğunu söyleyelim. Bu, sıfırdan sonsuza e üzeri eksi s t çarpı f üssü t dt'nin integrali. Bunu bulmak için kısmi integral kullanıyoruz. Şuraya yazayım da ne olduğunu hatırlayın. Kısaltmalarla yazacağım. uv üssünün integrali eşittir. iki fonksiyonun türevsiz hali uv eksi tersinin integrali. Tersi u üssü v f x'i bulmaya çalışıyoruz şimdi, öyle değil mi? v üssüne f üssü diyelim, u ya da e üzeri eksi st. u eşittir e üzeri eksi st. v neye eşit? v eşittir f üssü t. o zaman u üssü eksi s, e üzeri eksi st. ve v üssü Düzeltiyorum, bu v üssüydü, öyle değil mi v üssü eşittir f üssü t yani v eşittir ft. Umarım ilk seferinde yanlış söylemedim. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu u bu da u ve bu v üssü ve eğer bu v üssüyse iki tarafın ters türevini alırsak v eşittir ft elde ederiz. Şimdi kısmi integral alalım. Laplace dönüşümü yani bu eşittir U ve e üzeri eksi t çarpı v, ft eksi bu integral, bunun sıfırdan sonsuza değerini bulmamız lazım. Eksi bu kısım, yani sıfırdan sonsuza u üssü eksi se e üzeri eksi t çarpı v, v eşittir ft dt'nin integrali. bakalım. Eksi eksi var. Bunlara artı yapalım. Eksi eksi artı bu s sabit. Yani dışarı alabiliriz. Yani bu eşittir 0'dan sonsuza, e üzeri eksi s t ft. Artı s çarpı 0'dan sonsuza, e üzeri eksi s t ft, dt dt'nin integrali. Şimdi burada neyi görüyoruz? Ft'nin Laplace dönüşümü, öyle değil mi? Bu kısmın değerini bulalım. Sonsuz için değerini bulmak istersek, sonsuza yaklaşırken e üzeri eksi sonsuz sıfıra yaklaşır. F sonsuz, işte bu ilginç bir soru. F sonsuz, f sonsuz büyük olabilir, küçük bir sayıya sayabilir öyle değil mi? Bu sıfıra yakınsıyor, onun için emin olamıyoruz. Bu, şunun sıfıra yakınsadığından daha hızlı bir şekilde artarsa, bu ıraksar. Bunun yakınsama ve ıraksamasının detaylarına şimdi girmeyeceğim ama kabataslak olarak şöyle diyebiliriz. f t, e üzeri eksi s küçülmesinden daha yavaş artarsa, bu sıfıra yakınsar. Belki ileride bu ifadenin hangi koşullarda yakınsadığı hakkında daha ispatlı, daha detaylı tanımlar yaparız. Şimdi ki ft'nin e üzeri eksi st'nin azalmasından daha yavaş büyüdüğünü varsayalım. Veya, ft'nin ft'nin ıraksamasının Ft bunun yakınsamasından daha yavaş olduğunu söyleyelim. Bu durumda, bu ifade sıfıra yaklaşır ve bu ifadenin sıfırdaki değerini çıkaracağız. e üzeri 0 eşittir 1 çarpı f0, yani sadece f0 Artı s çarpı, bu tarıma göre f t'nin Laplace dönüşümüdür demiştik. Bu ilginç bir özellik. Sol taraftaki ifade neydi? f üstü t'nin Laplace dönüşümü. Baştan yazayım. f üstü t'nin Laplace dönüşümü eşittir. S çarpı f t'nin Laplace dönüşümü eksi f 0. Şimdi bunu biraz daha irdeleyelim. Bilinmesi faydalı bir şey. f'nin t'ye göre ikinci türevinin Laplace dönüşümü nedir? Burada örüntüyü uygulayabiliriz, öyle değil mi? S çarpı ikinci türevin ters türevinin, yani f üssü t'nin Laplace dönüşümü, p kala. Bu bununla örtüşür, bu bir ters türev. Eksi f üssü 0, öyle değil mi? Peki, bunun Laplace dönüşümü nedir? S çarpı f üssü t, peki bu nedir? Bu da şu, öyle değil mi? s çarpı f t'nin Laplace dönüşümü eksi f 0, eksi f 0 öyle değil mi? Bunun yerine şunu koydum, eksi f üssü 0. Buna göre ikinci türevin Laplace dönüşümü eşittir s kare çarpı fonksiyonumuzun f t'nin Laplace dönüşümü eksi s çarpı f 0, eksi f üssü 0. Sanıyorum buradaki örüntüyü gördünüz. f'nin ikinci türevinin Laplace dönüşümü böyle. Ve sanıyorum Laplace dönüşümünün neden yararlı olduğunu anlamaya başladınız. Türevleri s ile çarpma işlemlerine çeviriyor, s ile çarpma işlemine. Ve daha sonra göreceğimiz gibi, integral almayı da s'ye bölmeye dönüştürüyor. İstediğiniz kadar türev alabilirsiniz ve s ile çarpmaya devam edebilirsiniz. Bu örüntüyü göreceksiniz. Bu arada yine zamanım bitti. F'nin üçüncü türevinin Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu bulmayı size bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.